Çocuk gelişimi ve çocukların eğitimi konusunda çocuklara, ergenlere ve ailelere danışmanlık ve rehberlik ve psikolojik pedagojik danışmanlık yapan uzman kişiye pedagog denir.